Merhaba. Bugün size e, pamuk gibi bir açma tarifi vereceğim. E, malzemelerimizi sayalım. Çok pratik. 2,5 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 2 yumurtanın sarısı, akı, sarısının üzerine kullanacağız. E, bir de iç harç olarak ben ketelerde kullanılan açmanın e, ketelerde kullanılan iç kullanacağım. Unlu iç. Bunu tereyağında kavurduk unu. İyice kavurduktan sonra, rengi döndükten sonra tüpten aldık soğudu. Bunu kete ve çöreklerde kullanıyoruz. Ve tabii ki kuru mayamız var. İlk önce kuru mayadan başlayalım. Bir paket kuru maya ya da bir paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Ilık süt. Bütün malzemelerimiz. Yumurtayı da daha önce ben çıkardım. Ilıktı. İki tane yumurtanın akı vardı çünkü. İki buçuk su bardağı ılık süt. Sıcak olmayacak. Ona çok dikkat edin. Soğuk da olmayacak. 200 ml bir bardak. şekeri koyuyoruz. Şeker mayanın hızlı aktif hale gelmesini sağlıyor. Bir kaşık yardımıyla iyice karıştırıyoruz. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz koyuyoruz içine. Bir su bardağı sıvı yağ, bunu da ekliyoruz. İnanılmaz yumuşak bir açma hamuru olacak. Siz iç olarak haşhaş haş da kullanabilirsiniz. Ben böyle bir iç kullanıyorum, unlu bir iç kullanıyorum ama sade de yapabilirsiniz, zeytinli yapabilirsiniz, patatesli, kaşarlı, istediğiniz damak zevkinize göre kullanabilirsiniz. Daha sonra unumuzu ilave edeceğiz. Un, yaklaşık 3 su bardağı ama ele yapışmayan bir un olması lazım. bunu ilave edelim. Bundan sonra geri kalan kısmını da elimize devam edeceğiz. Yavaş yavaş unu ilave ettik. Karıştırmaya devam ediyoruz. Karıştıralım. Siz dışarıda 1 saat mayalay mayalayabilirsiniz. Ben fırında hızlı mayalanması için 180 derece önceden ısıtılmış fırında yarım saat mayalamaya bırakıyorum hamuru. Siz de yapabilirsiniz. Un ilave etmeye devam ediyoruz. Daha sonra da mayalanmaya bırakacağız. Dediğim gibi ununuzu ele yapışmayacak kadar eklemeniz gerekiyor. 3 su bardağından daha fazla. Yani yaklaşık yarım kilo un kadar düşünebiliriz. 2 tepsiye yakın çıkacak. İç malzeme olarak ben biraz da peynir ekleyeceğim. Karışık yapacağım yani. Evet şimdi hamuru mayalamaya bırakıyoruz hamurumuzu. Yarım saate ısınmış 180 derece fırında, alt üstte yerdeki fırında mayalamaya bırakıyoruz. Mayalandıktan sonra yarım saat sonra tekrar yapmaya devam edeceğiz. çok güzel olmuş hamurumuz çok güzel kabarmış şimdi yapacağız açmaya başlayacağız Evet şimdi mayalandı hamurumuz artık yapmaya başlıyoruz üne. Biraz süt koyuyoruz. Daha sonra ayırmış olduğumuz iki yumurta akının sarısını sürüyoruz. Evet, 20 dakika bekliyoruz. Üstünü kapatıyoruz mutlaka. Fırın tepsisi olabilir. Fırın tepsisiyle kapatıyoruz. Evet. Şimdi, 20 dakika bekledikten sonra mayalanan poğaçalarımızı alt üst ayarda 180 derece siz kendi fırınıza göre ayarlarsınız. Ben 160'ta pişiriyorum. 15 dakika bekletiyoruz. Pişmek pişmesi için. Bu açma hamurundan bu ölçülerde iki tepsi çıkıyor ama ben. Bir tepsi, devasa, pofuduk açmalar yapmak istedim. Devasa açmalarımız peynirli ve içli. Üstünü peçete ile kapatacağız yumuşaması için ve bir örtüyle kapatmanızı istiyorum. 5-10 dakika sonra tekrar bakacağız. Gayet yumuşak. Devasa açmalarımız kesinlikle hamur değil. Bunlar içli olanlar. Bunlar da peynirli olanlar. Bakın kat kat. Çok güzel olmuş. Doku testi de çok güzel, başarılı. Afiyet olsun.